Her perinin kaç tane değneği olduğunu resimli bir grafikte gösteriniz. Glenda'nın 2, Tink'in 3, Mary'nin 4 ve Gracie'nin 5 tane değneği varmış. Ve resimli grafiğimizde her değnek resmi bir değneği temsil ediyormuş. Yani bir sihirli değnek, bir sihirli değnek demek. Glenda'nın 2 tane sihirli değneği vardı. 1 ve 2 kere tıkladım. Tink için 3 tane değnek koymalıyız. 1, 2, 3. Meri'nin 4 tane sihirli değneği varmış. 1, 2, 3, 4 tane sihirli değnek. Gracie için de 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane de Gracie için. Cevabımızı kontrol edelim, doğru. Ve devam edelim. Çok eğlenceli. Hayvanat bahçesindeki görevli dört tane penguenin boylarını ölçmüş. Boyları 40, 44, 48 ve 48 cm'ymiş. Penguenlerin boylarını grafikte gösteriniz. Nokta grafiğinde aşağıdaki sayı doğrusuna gerektiği kadar nokta koymalıyız. Yaparken daha net anlayacağız, merak etmeyin. Boyu 40 cm olan bir penguenimiz varmış. Sayı doğrusunda 40 işte burada. Bir pengüen için bir nokta koyuyoruz. Diğer pengüen 44 cm. O halde buraya gelip bir nokta koyuyoruz. Sonra 48 cm boyundaki iki penguenimiz varmış. O yüzden 48'e de iki nokta koyuyoruz. İşte 48 cm'lik iki penguenimiz de burada. Doğru. Evet doğru. Hadi devam edelim. Kitaplıkta 5 adet kitap var. Kitapların boyu. 32, 36, 38, 32 ve 35 santimetredir. Kitapların boylarından bir çizgi grafiği oluşturun. Bir kitap 32 santimetreymiş, diğeri 36 santimetreymiş. 38 santimetre olan var. Boyu 32 santimetre olan bir tane daha kitap varmış, yani ikinci bir noktayı da koymalıyız. Ve bir tane de 35 var. Zaten grafiğin amacı, bu boylarda kaçar tane kitap olduğunu anlamamıza yardımcı olmak. Boyu 32 santimetre olan iki kitap varmış. Bir tane kitap 35 santimetre, bir tanesi 36 ve sonuncu da 38 santimetreymiş. Hadi bir tane daha çözelim. Robin Hood 4 adet ok ölçmüş. Okların boyları 26, 26, 23 ve 25 santimetredir. Okların uzunluklarını grafikte gösteriniz. 2 tane 26 santimetrelik ok var. O halde buraya 2 tane nokta koyuyoruz. 23 santimetrelik ok içinde buraya bir nokta koyuyoruz ve sonuncusu da 25 santimetrelik ok. O da buraya. İşte bitti.